Burada bakın ben değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum burada bir farkındalık siz maydanoz diyorsunuz şimdi kocaman maydanozlar var avcumun içi kadar maydanoz yaprağı evet. olmuş hayır yanlış faydası yok siz köylünün maydanozu Anadolu'nun kendi doğal eczanesi yani işte Kokan, eczan orada gibi. tabii işte onu böyle burup. Şeyin robotun içine attınız mı mis gibi maydanoz kokuyor, değil mi? Evet. Ya şimdi işte böyle küçük maydanozlardan alacaksınız. Bak bu maydanoz Hüseyin, bunda iki tane özellik var. Bir karaciğerin yağlanması ne demektir? Hepatostiatoz tıp dilinde karaciğeri yağlanması ne demektir? Değerli izleyicilerimize anlatalım. Trigliseritin var ya şu yağ diyorlar. Evet. Ha trigliseritin karaciğerde birikmesidir. Buna karaciğer yağlanması denir. İşte o birikimi önler bu maydanoz. Bunu salatanıza bolca koyabilirsiniz, tüketirseniz trigliseritin karaciğerde birikimini önler.